Teknoloji Oku kanalının ilk vloguna hoş geldiniz. Bugün Bit pazarına gidiyoruz. Evet. Ne düşünüyorsun Beyza? Heyecan var mı? Heyecanlıyım. Sabahın sekizinde kalktık. Bunun için kendim feda ettim. Ee, hiç kimse bir şey almadan bir şeyler almak istiyoruz. Ama ben normal hayatıma çok kararsız biri olduğum için dolana dolana dolana benim alacağım şeyleri başka insanlar alabilir. Bir de fiyatları çok uygun ya. Diğer Bit pazarı bloglarına bakıyorum. Fiyatlar gerçekten çok iyi. Biz de dedik ki biz de neden dam? bu fiyatları değerlendirmeyelim. Evet. O zaman videoya geçelim. Evet. Evet, başlıyoruz. Dağılıyoruz. Ben verdim 100 lirasını, bu da benim 100 liram. Bakalım. Ben daha çok alacağım. Hadi hadi. Yetişemezsin ki. Oğlum ben bir gideceğim otorumu. Bir dakika saat ben kaç? gideceğim otorumu. Hayır ben gideceğim. Ee, ay dur en saat kaç? En güzel şeyler burada. Bak saat 25 tamam, beş, tamam mı? Şey Sen şu taraftan gider misin? Hayır, <gülüyor> hayır. <sana gülüyor> 10.25'te buluşuyoruz. Ben telefon alacağım. 10.25 10.25 tamam mı? Evet. Abi bu çalışıyor mu? Evet arkadaşlar Beyza'dan ayrıldım. İlk olarak ben bir sağ solu keşfettim. Genel olarak neler alabilirim. Teknolojik aletlerin olduğu masalar nerede bir ona baktım. Genel olarak da fiyatları da sordum gezerken. Çok ucuz şeyler var. Bakalım günü nasıl kapatacağız? Ben e, ne alacağımı bilmiyorum. Gerçekten ne alacağımı asla bilmiyorum. Ama ondan daha iyi şeyler yapmak zorundayım. Gerçekten kafam karmakarışıyor. Razer'ın laptop tutacağı var sanırım burada. İyi bir şeye benziyor. Hem de kumaşı falan da iyi, orijinal olabilir yani. Abi ne kadar bunun fiyatı? 20 lira. Daha uygun olmaz mı ya? 20 liraymış fiyatı. Alınabilir aslında. Şimdi bir saatçiye geldim ve çok güzel saatleri var ama çok pahalı. Buradan en uygunu hangisi? Ama kırk... <gülüyor> Bunlar mı? <gülüyor> 50 mi? Çok pahalı. <gülüyor> Bunu bence daha uygun bir şey yapabiliriz. <gülüyor> Abi ya. Biz tam o zaman burası benim aklımda bulunur. Çünkü 50 çok pahalı, bütçem yok. <gülüyor> 80 liram kaldı. 40 lira olsun. Bu da sermayası. O gün çileyi içeriden çekilemedim. Onun için alıyorsunuz Döneceğim abi. Tamam, tamam, tamam. Teşekkürler. Aslında 40 lira o saat için bilmiyorum. Bence uygun da ama e, arttan daha iyi şeyler almam lazım ve az bütçem var. Şimdi bir yere daha geldim. Ne alacağımı Ne alacağımı da bilmiyorum ki. <gülüyor> Arkadaşlar böyle bir tane VR gözlük buldum. Çok ucuzdu. 20 liraydı. Hemen aldım. Bence çok güzel. Arkadaşlar 25 geçe başlamıştık. Bu 40 geçiyor. 15 dakika mı oldu bilmiyorum. Kaç dakika hesaplayamıyoruz ama ben hala bir ürünleyim ve herkes 30 lirayı 30 liraya alsam 30 liraya alsam her şey çok para eder. Ve hiçbir şey alamam o yüzden bana 10 lira kim verecekse 10 liralık bir şeyler bulmak istiyorum ama ne bulacağımı da bilmiyorum. Ben sürekli hiçbir şey bilmiyorum farkında Gerçekten bilmiyorum. Ne alayım? Kurtma makinesi mi alayım <gülüyor> ne yapayım? Benim kurutma makinem var. İşime yiyecek bir şeyler lazım. Alp'i de merak ediyorum. Acaba Alp ne yaptı? Ne aldı? Vay benden iyi bir şey alırsa ağlarım. Çok üzülürüm. Gerçekten. Ne alsam hiç bilmiyorum. Ben bir kamera istiyorum ama hiçbir yerde kamera bulamadım. Ne yaptın? Maruf yanıma geldi. Çok güzel geldi. Bir, bir şey ne aldım. Ne Göstermem. Ne evet. ne Sen ne aldın? Aldın mı bir şey? Aldım. Nerede? Ama bir tanecik aldım. Tamam ben de bir tane aldım. Ne aldın? Abi can? Gerçekten mi? Valla. Nerede buldun mu? İnşallah çalışır. Çalış yok buna şey koyuyorsun. Telefon koyuyorsun. Box yani. Satayım sana. Ah Yusuf. Saat yapmışım kendine. Satayım sana, gel. Yok, tamam. Ben şimdi senden bir kamera alacağım ama böyle çalışan bir kamera olsun, lütfen. Yok mu? Yok mu? Gel senin kameracıya götürün. Şöyle eski saatler var ya, şöyle ha. yuvarlak. Nasıl evet. anlatacağımı Tamam Her anladım. Ee, bana diye ki gel kırka yapayım, altmış dedik. Kaldı ya. Ama çok güzel. 40 liraya burada, şu telefonlardan dördünü alırız. Ama bak kamera satmıyorlar bunlar, gel. Ay bana yardımcı oluyor. <gülüyor> Alamadı çocuğumuz. Size bit pazarı müdavimi olarak güzel yerleri gösterelim. Evet. Ben İstanbul'da yiyeyim. İşte ya bulacağım bulacağım, İyi şeyler bulacağım. Azınları da aldı. Gel şu taraflara gidelim. İt. Gelikten görmüştük ya, Razer'ın olduğu yer. Neresi? Yer olarak nasıl diyor? Memnun musun? Yer olarak güzel abi. Gerçekten güzel ya. şeyler antika olarak, antika zaten seviyorum. Bir şey diyeyim Ama de, her şeye zam geldiği gibi bit pazarına da geldi. Gerçekten geldi. İnsanlar Bir de demiş ki... insanlar elimizde kamerayı görüyor ya daha yüksek fiyat çekiyor. Ya ben plak falan almak istiyorum, alabilir miyim plak gibi bir şey? Al, alabiliriz ya. Evet, Stimcom'da. plak sonuçta teknolojik bir aletin içine koyuyoruz. Ama plak denemek için bir gramofonumuz veya bir kapımız yok. Aa. Çünkü öyle doğru. bir şey var. Ne? Disket. Biliyor musun bunun ne olduğunu? Yaşın yetmez. Ne kadar komik ya? İki yaşı büyüksün ben? benden. Evet, evet. Bu disket ya. Şeyi. Aa. Abi bunun fiyatı ne kadar? Kaç? Kaç? Kaç? 150 Ne kadar? 10 lira mı? 10 lira mı? Sat. Alıyorum. Tamam. Tut bakayım. Bu temizleme şey değil mi? Üzerini de. Temizle bakayım. Aa. Kutu var burada. O zaman 5 lira verin. Tak. 5. 5, liraya. 5 liraya alayım. 5 Vallahi Evet Beyza şu an param yok rolü yapıyor. Onu <gülüyor> çok sıkıntıysa ben veririm. Şöyle bir şey aldı. Bakalım bunları da deneyeceğiz. Para Ciddi misin? Ciddi? Tamam, tamam. Hep böyle ya. alıyor. Ödeyeceğim zaman. diye bu kadar da takla atma be. 5 liraya kadar pazarlık edip 100 TL uzattın. Ne düşünüyorsun? Harika, karlıyız. Beyza hassas şartı buldu. Tam bir bit pazarı müdavimi olduğu için pille gelmişti kendisi. Şimdi uymayan pilleri oraya takmaya çalışacak. Aha ince pil bir de. Aaa! Sallanma zaman ne diyorsun? Hem kalmayabilirsin. Bakalım. Çalışacak mı? Ah lan! Yüzün. aldın. kameram Aldım. Bir şey diyeceğim. Sen böyle geçtin beni ama. Evet geçtim. Doldurdum poşete. Bir şey diyeceğim. Kaç, Peki, dedi Kaç dedi adam buna? Kaç dedi adam buna? Ee, en başta 150 dedi. Tamam. Tamam. 80 liraya bak. Ee? Ama 80 olursan hepsi şey Ya sen 50 liraya kim pazarlık yaptı onu sen. Ben söyle. yaptım. Ne? Ben. Söyle. Ben. Sen ama mi? Ben. Ya. Sen yaptın. Peki abi. Tamam Alp yaptı ama. Tamam o yüzden şey bütün sen puanlar ne? hayır bütün puanlar bana senin olsun kamerada. Puanlar bana ben yaptım pazarlığı. Ben mi? Ya hadi hadi. Sonuçta hadi. kendimi aldım. Kaç paran kaldı onu söyle. 5'im kaldı. Tamam. Bu oyunun kadarını ben aldım. Senin ne kadarın kaldı? Benim daha var ya, ben alacak bir şey bulamadım. Daha var derken ne kadarın kaldı? 75. Hiç 75'in kaldı ya. 75 lira vereceksin abi. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım. Ee, gerçekten kahpesin, kahpesin. Nasrettin hocam bir lafı vardır. Evet. Arkadaşlar ben, ben burada gire. bir saati beğendim. Ver saati. De Nerede saat? Güzel. Benimki. Gerçekten ben sadece Arp'a göstermek evet. için geldim evet. ve Arp onu satın al. Gerçekten yani böyle bir şey yok. Çok beğenmiştim sadece. Ya bir git ya. Gerçekten ne kadar üzüldüm biliyor musun? Hı. Çünkü ben seni bulacağım. Çok üzüldüm. Hadi gidelim. <gülüyor> Gerçekten onunla değil. Gerçekten çok üzüldüm. Ne kadar ükemi çok beğendim. Çok ben ama 25 lira param Abi, kaldı. Sen de bundan var mı? Ha? Git ya. Gerçekten Her? çok kötüsü. Ağlayacağım şimdi. Sen şey yaparsın, Üstünü temizlersin bunu. <gülüyor> şimdi böyle bir yere geldik. İki tanesi 15 liraymış. Lakin benim son 10 liram kaldı. O yüzden ee, son 10 lirama 2 tane almaya çalışacağım hanım halim, bu lal benim ya <gülüyor> abi bana buradan 2 tanesini 10 yaparsın alırım 2 tanesini 10 son 10 tamam. liram kaldı ben indirim yapıyorum zaten tane 10 2 tane alırsanız 15 <gülüyor> azıcık bana borç <gülüyor> ver <verdim. Abi. gülüyor> <gülüyor> güzel güzel alacağım mı? Niye? <gülüyor> İki tane son olur sanırdım. Olmuyor. İyi de paran var. Param yok. 10 liram kaldı. Bir gibi şey diyeceğim? Artık kamerayı yesene. Ben şunu alsam çok mu ayıp olur? <gülüyor> yok yok alacağım. Alayım mı? Ben artık gerçekten Apple arkadaş olmak istemiyorum. Ne alsam göz Aa, koyuyor. Ne alsam O kadar göz değil. Koyuyor. O kadar değil. Almayacağım. Orijinal Mac klavyesi var, çok güzel bir tezgah geldik, bir sürü fotoğraf makinesi var, anakartlar, webcamler, mouselar, GoPro var, mikrofon var, iPad var, orijinal iPad 1550 lira, burada mouse var. Ve uygun fiyattı yani, uygun diyebiliriz, 270 lira, iyi. Evet arkadaşlar ilk bit pazarı maceramızın sonuna geldik. Ne düşünüyorsun Beyza? Ya ben çok zorlandım. Şu anda güneş buluyor. Her neyse. Ben çok zorlandım ama yine de yapabileceğimin en iyisini yaptım diye düşünüyorum. Ve yani tamam aldım. kazanan belli bence. Hani evet, birinci ben. belli, ikinci <gülüyor> evet, ben. kim? Ben kazandım tabii ki. O zaman bir başlayalım. Tamam. Ee, bu sen poşette şöyle aslında bu poşette ikimizin de aldığı ürünler var evet. biz rastgele olarak elimize atacağız kendi aldıklarımızdan sırayla tanıtalım ilk evet. sen başlasın rastgele al hayır kendi aldıklarından <gülüyor> tamam, tamam, tamam. arkadaşlar kamera aldım kamera bakın çok güzel çalışıyor ama çalışıyor bu arada ve adam gerçekten indirim yaptı yani Allah razı olsun çok uğraştık ama evet ya ben bunu kullanacağım bir film alacağım filmi vardı zaten sanki içinde yani eski kameralar her zaman güzel işte. Tamam okay, buna bu... 10 üzerinden, 5, 10 üzerinden... 5, 5... 5 mi? Tamam 6 olsun. 6 mı? Tamam güzel bu. 10 üzerinden max 9 yani. Ne kadar aldın bunu? Minimum 9, 50 aldım. 50 TL. Paranın yarısını buna harcadın yani şu kutuya 50 lira art. Tamam. 50 lira önemli. Tamam. Ee, ben 2 tane tablo aldım. Gereksin. Gereksiz değil. Bunları, ne kadar aldım ben bunları? 15. 15 TL. 15 TL. Bunların tanesi normalde dışarıda ama bit pazarı olduğu için çok ucuz aldım bu iki tabloyu. O yüzden işte senin 50 liraya aldığın şey ne buna eş Bu Leyla ile Mecun dizisindeki Yavuz'un repli. Hmm. Ne kadarım? Ben buna 15 TL harcadım. Ben Heh. çok gerekli evet. inşallah. <gülüyor> Şimdi dünyanın en gerekli aletine geldik. Aa, insan bir temizler içini. Evet. İyi. Göster göster utanma göster kameraya göster İyi. göster. Bak neye para verdin. Demek ki çalışıyor temizlemişler. Anladın mı? Neydi bu anlat bakayım bir. Ee, bu şey. Biden bulandı <gülüyor> İnsanların kıvalları var. Neyse bunu temizliyorsun işte böyle. <gülüyor> Kirlendi. <gülüyor> yani, <gülüyor> Kirlendi ama. 50 liraya istersen araba al şunu aldıktan sonra bak, bitti bak, bak, gözümle. Temizledi bak. He. Vallahi temizledi kız. Böyle arada Kaç para verdin buna? 5 TL'ye verdim. 5 TL'ye vermedim buna. 5 TL'ye verdim buna. 10, 10 lira 5 vermedim. 5 TL'ye verdim. Tamam hadi 5 olsun. Evet. Ve Neyse ben bunu temizleyince güzelce kullanırım. Bir teknoloji harikası. Metaverse'ün gündemde olduğu şu günlerde. Ee, bir sanal evrene ulaşmak için... Hiçbir işe yaramayacak o. Sanal evrene ulaşmak için gerekli olan tek şey. VR Box. Buraya telefonumu koyuyorum. Ve istediğim evrene 30 saniye içerisinde dahil oluyorum. Bak, evet. şu an şu an Miami sahillerindeyim. Evet. Mükemmel ya. Milli, bak bak milli. Uçağın kalkıyor milli. New York Amerika uçsuzluğunda. <gülüyor> Ve bu pah biçilemez bir şey gerçekten. Bu makine falan hikaye. Ne kadar aldım ben bunu? 25 TL. Bedava. Evet. Senden gelsin. Evet. Ben ne aldım? Ben bir soliter aldım. Nedir bu? Ee, soliter bir oyun. Ama nasıl oynanacağını bilmiyorum. Öğreneceğim. Sesler çıkıyor ama e, bilmiyorum. Öğreneceğim. Geliyor mi benim Çabışıyor ürünüme? Çabışıyor yani ve bunu aldığım abi videoda da görünecek gerçekten çok güzel şeyler satılırdı. Şimdi ee, dünyanın en iyi ürününe geleceğiz. Eğer Beyza çalmadıysa benden. Ne? Evet işte burada. Ne? Dünyanın en güzel ürünü, Beyza'nın görüp de parası yok diye alamadığı, Beyza arkasını döndüğü anda benim koşarak gidip aldığım on numara bir benim, saat. Beni gerçekten bak, çok kırdın. Bak şu yazılara bak. ya Hep böyle saatin olsun de evet, değil evet. mi? Evet, <gülüyor> evet. Ben de <gülüyor> net saat Ama ben aldım. Gerçekten kötüsün ya. Evet sıradaki. İstedim yani onu ve sen al. parayı veren düdüğü çalar. Sıradaki ürünü görelim. Al. gözlük aldım. E, boş ver. Ya e, gerçekten çok güzel bir Hangi evrene falan. gidebiliyorsun bu gözlükle? Bak, miyar var burada. Nereye gidebiliyorsun sen? Yetiştik evet, bence. Ama önümü zaman lazım. Güzel gözlük ama. Ne kadar almıştım bunu? Bu arada ben bu saati e, 40 TL'ye aldım, değil mi? Evet. evet. E, 40 TL bu, 25 bu, 65 etti. 15'te buna verdim 80, 15'te tablolara verdim 80 lira şu anda ek 20 lira kaldı harcayacağım. Sen buna ne kadar vermiştin? Kaç verdim ben buna ya? 10 verdim. 10 verdin. 5 Vallahi bu, 10. 15. Hangi amcan? hangi dedenin, hanginin elinde acaba bu? 50 Ama de bu. gerçekten çok güzel, ağır falan böyle. Güzel oldu harbiden. Gerçekten mi? Evet, yakıştı. İlk gözlüğüm, ilk güneş gözlüğüm hayatımdaki. Bir de küçükken 10 yaşımda olmuştu. Beyaz, İsmail YK gözlüğüm O zaman sıradaki ürüne geçiyorum. Şerit led daha bunu deneme fırsatım olmadı 10 liraya aldım. Çalışmıyor bu arada. Yani çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum ama 10 TL'ye daha iyi salınmaz yani bu yaklaşık 5-6 metre vardır. 5-6 metrelik bir şerit led'e göre eğer çalışıyorsa ki bunun bunların hepsini test edeceğiz zaten ofiste. Bunlar sadece bir ön inceleme. Çalışıyorsa 10 TL'ye bence 10 numara. 20 liraydı o. Ee, 10 nasıl aldın? Adam dedi ki 10 lira ver yeter dedim tamam sen bilirsin. Hmm. Evet. Aga Ve son ara. ürün. Evet. Tabii ki aldım. Orijinal bir Zara. Yani. Evet, evet, evet, ne güzel. Abla videodayız. Abla ya Allah Allah. Bu arada baya güzel çanta bak. İçine bak. İnan hiçbir şey yok. Peki bir şey diyeceğim. Yok. Bak bu orijinal diyorsun burada Zara yazıyor. Huzura hangi marka? Huzura mı bu? Zara yazıyor. <gülüyor> Bak git oraya kadar gösterttirme bana. Tamam. Orjinal. Neyse. Bence güzel. Bu ne Çant kadardı? 15'e aldım kız. Valla. 15'e aldım. 15'e çantamın var. Ki... Hani bir şey söyleyeyim mi? Yüzer liralık bütçeye göre aldığımız bu ürünler çok evet. iyi. Kadıköy Salı Pazarı'nda olan Bit Pazarı'na gittik. Şöyle ki biz sadece genellikle teknolojik ürünlerin olduğu kısımlara yöneldik ama evet. kıyafetler falan o kadar uygundu ki serinin bir sonraki bölümünde sadece kıyafet odaklı yapalım. Veya Avcılar Bit Pazarı'na başka bir Bit Pazarı'na evet. da gidebiliriz. Olur. Bana fark etmez. Alışveriş olsun. Yapayım. Tamam. O zaman bir sonraki seride nereye gidelim? Yorumlara belirtin arkadaşlar. Ama belirtin gerçekten. Evet. Niye belirtmiyorsunuz? Belirtin biz de gidelim. Evet. Değil mi? Ama ne alalım? Mesela ben birazcık teknolojiden Bak, çıktım. Bak iPhone isteyen ve tablet isteyen çok oluyor mesela. Eğer Aynen, tablet isterseniz alırız. Bozuk bir yeri varsa yaptırırız. Çekilişle size veririz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı tamam. unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan tayin edin takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Bay